Evet arkadaşlar. Üstü sayılarla ilgili videolarımıza devam ediyoruz. Ekranımızı düzeltelim. Evet. Şimdi bakın sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 81 üzeri x-2 sayısının 1 bölü 27'si kaçtır arkadaşlar? Şimdi burada gördüğünüz gibi herhangi bir sayının 1 bölü 27'si olduğunu düşünün. O sayıyla... Bu 1 bölü 27 çarpmak demek bu. Bu ifadenin anlamı bu arkadaşlar. Verilen ifadeyle bu ifadeyi çarpmak. 81 üzeri x-2 sayısının 1 bölü 27'si kaçtır? Hemen bunun formülü şu. 81 üzeri x-2'nin çarpı. Yani bu nin çarpı demek. Öyle düşünün arkadaşlar. 1 bölü 27'si 1 bölü 27 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Pratik yolu bu. Şimdi bakın. Olay bu. Şimdi bunu bu hale gelince tabii bu hale gelir bu zaten. Çünkü bunda bu pay. Pay çarpılıyor. Pay da bu. Şimdi bakın. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. Üçün katları bunlar. Üçün katları şeklinde üst, üstleri şeklinde yazmaya çalışacağız bunu. Bakın 81 üzeri x çarpı 81 üzeri eksi 2. Ne demek? Aynı sayılar tabanları aynıysa sayıların üstleri toplanır. Yani şunun Açılımı bu. 81 çarpı 81. Tabanları aynı olduğu için üzerlerini topladığımızda bu olur. Yani bunu bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. 27'yi nasıl yazarız arkadaşlar? 3 tane 3'ün çarpımı 27'dir. 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani 3 üzeri 3'tür. Bunu da yazdık. Geldik buraya. Şimdi 81 neyin karesi arkadaşlar? 9'un karesi. Peki 3'ün kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. Bakın burada yazıyor. 81 nedir? 4 tane 3'un bir birle çarpımıdır. Yani 3 üzeri 1, 2, 3, 4'tür. 4 tane 3'ün çarpımı demektir. Bu bu sayıya eşittir. Eşittir. Şimdi burada 81 gördüğümüz yere 3 üzeri 4 yazdık. Bakın, yani şu şunu yazdık arkadaşlar. Parantez içine x'i tepeye yapıştırdık. Yani bu 81'in yerine 3 üzeri 4 yazdık. X'i burada durdurduk. Burada duracak o. Bunu yok etmeyeceğiz. Parantez içinde 3 üzeri 4. Bu ne demek arkadaşlar? 81 demek. 81'in x'inci kuvveti. İşte 81 bu. 81 demek. X'in x'inci kuvveti demek. Üzerinde x'i koyduk. Çarpı 81 neydi? 3 üzeri 4, 81'di değil mi? Bakın. 3'ün 4. kuvveti. Yine x'i 81 gördüğümüz üzere 3 üzeri 4 yazdık arkadaşlar. Parantez açtık. Eksi 2, 81'in üzerinde. Yani 3, ü 3 üzeri 4'ün üzerinde eksi 2. Bu 3 üzeri 3, 27 idi. 27 neydi? 3 üzeri 3, 27 demekti. 3 tane 3'ün çarpımı, 3 çarpı 3 çarpı 3 ya da 3 çarpı 3, 3 üzeri 3. Pardon gördünüz mü? Şimdi devam ediyoruz. Şimdi 3 üzeri 4 x olur. Bu niye arkadaşlar? Bu şekilde olduğu zaman, 4 burada x parantezin hemen üzerinde x, bu ikisi çarpılır. Taban değişmez, 3. Bakın, 3, 3'ü yazdık. İkisi çarpılır. Bu şekilde olduğu zaman, bakın, 4 x, 3. Bu şekilde olduğu zaman ne yapılıyor? Aynı burada gördüğümüz gibi 2 kere 4 8. İşareti eksi. Niye? Eksi 2 çarpı 4 eksi 8. Yani artı ile eksinin çarpımı. Bunun artı olduğunu düşünün 4'ün işaretinin eksidir. Eksi 8. Taban 3 üzeri 3. O zaten aynı arkadaşlar. Değişmiyor. Şimdi burayı aynen burada bıraktık. Bakın 3 üzeri 4x çarpı 3 üzeri eksi 8. Şimdi bu 3 üzeri 3 var ya arkadaşlar arkadaşlar bu yukarıya çıkarken bunun üzerindeki üstündeki sayı 3 üzeri 3'ün yani üstündeki 3 kuvvet. Eksi ise artı olarak çıkar. Artı ise eksi olarak çıkar. Paydaya. Paydadan paya. Yukarıya yani buraya. Bakın bunu aynen yazdık. Bunu yukarı çıkarıyoruz bunların yanına. Bu 3 ya. Eksi 3 olarak çıktı bakın. Yani bu işaretin tersi. Artı olduğu için eksi yaptık. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Şimdi 3 üzeri 4'üksü yazdık. Bakın 3, 3. Tabanları ne arkadaşlar bunların 3. Aynı. Aynı. Peki tabanları iki sayı aynı olunca ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. Eksi 8 ile eksi 3'ü toplayınca ne eder? Eksi 11 bakın. Peki bu hale geldi. Şimdi burada tabanları aynı mı bunların? Aynı. Aynı olunca ne yapıyoruz? Üstleri topluyorduk. 4x eksi 11. Yani 4x artı parantez içinde eksi 11 olduğunu düşünün. Eksi olarak çıkar o dışarı. 4x eksi 11 tabanları aynı. Yukarıyı topladık. Bu oldu bakın. İşte sonuç bu. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin videolarımız devam edecek sağ alttan tıkladığımızda bütün videoları e, seyretme şansınız bulunmakta bizi izlemeye devam edin abone olun arkadaşlar teşekkür ederiz.